Bir bilet gişesi bir tiyatro oyunu için 42 bilet satıyormuş. Her bilette de 29 lira. Biletlerin satışından elde edilen geliri yuvarlayarak tahmin ediniz. Eğer kesin bir sayı istenseydi 42 çarpı 29 derdik. Ama bizden bunu kafamızda yapmamız isteniyor. Önce sayıları yuvarlayıp sonra çarpımı yapacağız. Eğer yuvarlama yapmak istiyorsak ve iki basamaklı sayılarımız varsa en yakın onluğa yuvarlayacağız. Çünkü en fazla onlar basamağı var. Eğer 42'yi en yakın onluğa yuvarlayacak olsak, bunu daha önce çok kez yaptık, birler basamağındaki 2, 5'ten küçük olduğu için aşağı yuvarlarız. Yani en yakın onluk 40. 42'yi 40'a yuvarlıyoruz. 29'u en yakın onluğa yuvarlayacak olsak, birler basamağındaki 9 5'ten büyük olduğu için yukarı yuvarlayacağız. Yani en yakın onluk olan 30'a yuvarlayacağız. Başka bir yolu ise 42, 40'a 29, 30'a yakındır demek. Bunlar en yakın 10'un katları. 30 çarpı 40. Sondaki sıfırları attığımız zaman, 3 çarpı 4 ile aynı şeydir. 30 çarpı 40, 2 tane sıfırı olan, ekstradan sıfırı olan, 3 çarpı 4 ile aynı şey demek değil mi? 3 çarpı 4, 12. 2 tane daha sıfırımız var. Sıfırlardan hemen birini yerleştirelim. Bir de bu mavi sıfırı yerleştirelim. Demek ki satışlardan yaklaşık olarak 1200 lira kazanmışlar.